<gülüyor> Hayır kara kedi. Uyanmak zorundayız. Bütün bunları kaybetmeyi istemiyorum. Ben de öyle benim tatlı kedicim. Şimdi öp beni. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>